İnan kusumluğur, koçimde, bazen panza domok giriştirir. Burası sakkizimde. Sakkizim. Bir şey, aşırıda domok giriştirir. Koç var mı? Koç var mı? Koç var mı? Koç var mı? He Atıganeke! Azor pastası sonuncu listede işte işte akşam sonuncu işte iş uğurgaç e, azor pastası var akşam pastası, kaç kaç e 60 azoru 60 kaç kaç mıca? ne qocqaraqa dollar qodru qozanira qozanira taqdim edir. taqdim edir. qocqoraylar savdo somon Tamam 50 kilo Çıkar dışarı. <gülüyor> Bu <gülmüş> şişe kek ya, şişe? Ah. Bular çarık ya. Çarık. Ah. İşte şişekevdes, ineş çarık. Onu nasıl yaş katla. Bular yaş mıydı? Hojirem baki, ne Ha? mi? Eşta razullar. Geldim dedi. Acaba, hacı, hacı, ne diyorsun? bu çay. Acaba Çocukça ya? Ama çocuk burada. Çaldı. taş taş Yeni çılgın uzun haline yüksek bir şey. You say welcome runi. Kırmız Allah Allah'ın kış ref ref. Barhamat att bekommenут. ぶ jun Mart? Hemen windsurf sende duyuyor Polis onda. Polis onda. Zor mu? Han ne böyle Zor için ko. abi. E, da Hazır alavans. Nima nuzuk edi? 17 bu da 30 Bilmem, diye almayan kastım asla. Ah. Daha zor asla son bulursa kancaya. Amat burada. Bu çalışıp olur yaptı? Çobanla, çoban. Ne solo? İşem Ne cuma senlik Ne cidden ya saa? Minek ya? Ha senek ya? Yetti zillik Burası yetti bu çuvala koy mu? Yetti zili 650. Burası ne? Bu bunu yetti isan var, var var. Hayır dedik ya bu? Başım ağrak ya. Başım ağrak, Ha? İsafazbonu olma var. Hamat, bayı bu koç koçtası var ya. Burada yetti sabah. Ata kana, oziyom kendi mi? Akayla, akayla piyin. Ah, o da ne? Elizirka çka mı? Elizirka çka mı adam? Kar kozubat değil mi? koç koğula kıptı bazalım güzel. Urqasın Garı otur. Bu yaptı? Bu zor som, bu zor Saudiya Siz burada ne saklısınız millet? Azor Aşşa som ikam, Saudiya karşı işte. Garı mi? Ekiçinlasos. Ara. Ara. Ula le cesar bol da ka? No aşağı. Bri aşağı? Öha aşağı, sağ oldas. Bara alayım. Ara. No. Malek ha? 2000 2000 2000 2000 Bazılsam o, onu geç. Hayatta, yakap hazır beş saatte beş yüz mı? Kocaman. Kocacık daş. Azor beş bir kırma kilogram, bir tara kilo 10 kilogram.